Mağazlamalarımızı yaptık, sizleri bekliyoruz. Eşlelerimizi kestik, sizleri bekliyoruz. Baklavalarımızı şerbetledik, sizleri bekliyoruz. Böreklerimizi açtık, sizleri bekliyoruz. Kek ve kurabiyelerimiz hazır, sizleri bekliyoruz. Mantılarımız hazır, sizleri bekliyoruz. Yapraklarımızı sardık, sizleri bekliyoruz. Gözlemelerimizi pişirdik, sizleri bekliyoruz. Servislerimizi açtık, sizleri bekliyoruz. Pandemi kurallarına dikkat ederek Atakent sosyal tesisleri ve personeli olarak sizleri bekliyoruz. Biz hazırız.